da aynı şekilde çeşitli kuruluşlar var. Ee, bir Biraz sonra bu kale kentin içine doğru ineceğiz. Limanına yine görmektesiniz. Dubrovnik limanına surun. Change of stairs de var yine. İsteyenler değişebilir. Ee, Burada ne hatta karantina 40 ee, sayısı ee, bu dilde. Karat'a e, yakın bir kelime anlamı var. Karantina kelimesi de bu Dubrovnik'teki 40 gün bekletilme olayından e, sonrasında e, bu şekilde türemiş karantina sözcüğü de. Burası UNESCO tarafından 1971 yılında koruma altına alınıyor. Gezseniz içerisi müze dolu. Bitecek bir şehir değil. İlk önce onu da söyleyelim. E, sonra Birkaç noktayı göstererekten devam edeceğim. maç en büyük kalelerden kale şehirlerden birisi. Koglovdik, Sırplar tarafından 1992'li yıllarda İs Savaş ve 3 ay bulunduğumuz burası Mesko tarafından 1970'li yıllarda koruma altına alınan burası bombalanır ve şu yuvarlaklar ve turuncu renkler bombanın hasar verdiği, zarar verdiği yerleri göstermektedir burada ee, Rıbovnik'ten. <gülüyor> İzlediğiniz evet, evet. e, Balkanlarda son dönem e, turizm sektörünün hızlandığı bir bölge, özellikle komünizm döneminden Avrupalıların ucuz e, turizm bölgesi olarak başlattıkları bugün Dubrovnik'te herhalde <gülüyor> Avrupa'nın belki en pahalı yerlerden birisi durumuna gelmiş durumda. İnsan var, çeşitli yerlerden var. ülkelerden insanlar görüyoruz. Evet. O zaman bir belgesel görüntülerle çektik, bakalım izleyelim. Burada <gülüyor> neresi? Irlandistan nasıl? Osmanlı döneminde 1400 yıllarda fethedilmişti, bağımsız özel bir bölge haline getirilmişti. 4,5 milyon nüfusuyla Dubrovnik, Irlandistan, Dubrovnik önemli bir merkez. Dubrovnik'teyiz, Irlandistan'dayız. bir bir çözüm. Şimdi kalenin liman kapısından Gerçekten görünmeye değer muhteşem bir yermiş ya. Farklı bir alaması. Dünyanın dört bir tarafında da turist alan bölge. Evet. Ee, Ahmet Bey Bey'le gelmiş buraya yani. Çok Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar çok şeyi kaybettik. Nasıl? Memnun oldunuz mu Nasıl? Oldun? memnun olduk. Dostum çok güzel. Hava nasıl? Teşekkür edeceğiz. Teşekkür evet. Dudrovnik. Önemli. Osmanlı tarihi için önemli. manzara gerçekten insan etkileniyor. Doğru Değerli izleyenlerimiz böyle dolaşırken Dubrovnik'in meşhur kalesi içerisinde kale şehrinde dolaşırken iki yakışıklı Gence rastladık, Kocaeli'li, Manisalı. Kocaeli ve Manisa, dondurmalarınızla şöyle afiyetle yiyin. Nasıl buldunuz bu şehri? Güzel bir şehir. Güzel, turistik, bizim Akdeniz kıyılarındaki sahil şehirlerini andırıyor. Gerçi belki bir Bodrum değil, Bodrum biraz daha kaliteli gibi görünüyorsunuz ama yine de gayet Güzel gezilesin. Nasıl geziyorsunuz şey. beyler, nasıl geldiniz buraya, nereden geldiniz, Turla mı geldiniz? Ee, gelmeden önce plan yapıyoruz Saraybosna'ya geldik. Nerelere gideceğimizi, göreceğimizi ayarladık. E, teker teker baka baka buraya kadar geldik. Kodgurka'dan, e, Karala'dan geldik. Sizleri tebrik ediyoruz. Evet gezin, seyahat edin diyor. Sahat vardır diyor Allah Resulü. Biz de böyle seyahat edenleri görünce seviniyoruz. Hele Dubrovnik gibi e, tarihi bir şehirde, hele geçmişte Osmanlı ile ilişkisi olan bir şehirde dostları bulmak çok güzel. Olur. Gel sallayalım. Dar sokaklar, geçmişi bir hayli eskilere dayanan Dubrovnik Görülmeye değer bir yer ama müthiş pahalı bir yer Dubrovnik sahildeki kenti Kale içerisindeki büyük sularıyla Dalmaçay kenarlarındaki en önemli merkez olarak e, turistik bölge diyebiliriz Bombalar yağar ama o savaştan hemen sonra burası çok sayıda turist alır Ve gördüğümüz gibi dağ taş turisttir Hırbat. No. No. Belçik? No. Deutschland? No. Poland. Polonya. Yes. Varşova. And no. Varşova. Okay. Polonya. Polonya. Yes. Hop. Evet gördüğünüz gibi hep Polonyalılar ve Polonya'dan buraya gelmişler. Selam Polonya. Varşova. Varşova. Watch. Bak. Aa. İstanbul, Varşova. Ha, İstanbul'da sen. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. <gülüyor> Journalist. Görmeriz. Görmeriz. Görmeriz. Ve sıcakkanlı insanlar, hakikaten neşeliler ve Polonya'dan buraya gelmişler bizle bay. Dur durak demeden geziyoruz ee, Dubrovnik. I. Hele kalenin surlarını görmek, o surların ihtişamlı güzelliğini temaşa etmek gerçekten müthiş. Dalmaçya sahilleri ve Dubrovnik'in Bosna'dan gelirken o muazzam dağlar başı dumanlı dağların eteğindeki o sahil gerçekten Dalmaçya sahilleri görülmeye değer bir yer Dubrovnik görülmeye değer bir yer ancak çok ciddi pahalı ve müthiş bir bölge. Her şeyden para çıkarmaya çalışıyorlar. Adalarıyla, sahipleriyle birçok bölge var. Turizmin adeta merkezi. Arkadaşımız şimdi sizlere o güzel görüntüleri göstersin. Dünyanın birçok ülkesinden de turist almıştır. Kalesi'nin dekleri dalgalar tarafından dövülüyor. Çok sayıda adalar acıraperest insanları da görüyoruz. O taşların üzerinden, kayaların üzerinden atladılar. 3-5 metrelik dalgada Hayata ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ee, müthiş mücadele ve gençlerin e, macerasına da şahitlik yapıyoruz. Duvru Oylinka. Müthiş. Yaklaşık 10 dakikadır öndeki genç e, mücadele ediyor. Diğeri de 5 dakikadır Pekin, Boğanzo, Hong Kong, Kermanist. <gülüyor> Gençleri yiğit, deli ve buradan da aşağıya atladılar. Evet. Where are you from? İngilizce. From Kyrtel. We Yes, Türkiye'ye selam ediyoruz evet. bambaşka insanlar. Kolesi... Pakistan tarihinde Osmanlı'nın ayrı bir yeri ve önemi var. Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fetheder. Mostar fethedilmiştir. Bin yılların sonuna doğru bulunduğumuz bu bölge Galnaçya bölgesi Hırvatistan'ın Dobrin e, Dubrovnik limanları da fethedilir. Ancak burayı vergiye bağlar Fatih Sultan Mehmet. Sırp Savaşı'nda ciddi manada buralarda tahrip edilmiştir. Sırplar burayı üç ay bombalamışlardır. Burası bir 1770'li yıllarda UNESCO tarafından korunan bağlılmasına rağmen gökten bomba yağdırılmış. Üç ay burası dış dünyayla irtibatı kesilmiş. İşte o bombalanan yerlerden birisi de hemen önümüzde. Ee, Kısımlılar tarafından yapılmış. Bizler de burada görebiliyoruz. Hemen duvarda bunu resmetmişler ve yazmışlar. Evet, savaşlar gerçekten olmamalı ve savaşların korkunç şekilde tahrip ettiği bir bölgeyi de böylece görmüş olduk. Ciddi manada savaşın izleri halen ibretlik için duruyor ve burada da o savaşın izleri. Ve bugün Bosna Savaşları'nda, Sırp Savaşı'nda, Hırvatistan, diğer bölgeler, Sırpların en son Kosova'da yaptığı mücadele ve katliamlar, tarihe not olarak düşünmeli ve savaşlardan ders ve ibret alınmalı. Sadece Bosna'da 160 bin kişi öldürülmüş, bunun 160-170 bini boşnak Müslümanlar. Hırvatistan'da da çok sayıda savaş olmuşlar ancak Hırvatistan'ın önceden Bosna'nın yanında yer alıp daha sonra da Bosna'ya karşı işte Boslar Köprüsünü imanların da Hırvatlar olduğunu bildiğimizde bu bölgede bu coğrafyada kan gözyaşı hep devam etmiş ve sürmüş. Yani, Evet, gecesi de muhteşem Dubrovnik'in ve şu an Dubrovnik'in gece görüntülerini tespit edip tarihe not düşüyoruz. Dubrovnik'teyiz. Ve evet, bir keşfetimiz arasıyla gece görüntüsüyle Dubrovnik burası. Evet efendim, evet. gezdiriyorsunuz bizleri. Gezdiriyoruz, Turumuz bitti. Şimdi yolculuğumuz nereye? Şimdi otele toplanıyoruz. Ne olmak istiyorsa. yarın sabah da Karadağ ve Arnavutlu'yu göreceğiz.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 Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşukavak Turizm sevmek tanımakla başlar. 444 4 598 www.koşukavak.com.tr